Gelecek Bilimde hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilimde izliyorsunuz. Biz bir bilim iletişim platformuyuz. Youtube'dan ve Twitch'ten içerik üretiyoruz. Aynı zamanda podcast platformlarında da bu içerikleri sesli olarak bulabilirsiniz. Yine Number One FM'in podcast dinle uygulamasına özel olarak orada da podcastlerimizi bulabilirsiniz. Hatta oradan dinleyerek bize destek olmuş olabilirsiniz. Tavsiye edelim. Sitemiz var gelecekbilimde.net. Bizim bütün yayınlarımızın kaynakları, kullandığımız kelimeler, tavsiye ettiğimiz kitaplar, makalelerimiz, uygulamalarımız, whatsapp stikerlerimiz, her şeyi ama her şeyi orada bulabilirsiniz. Mesela tişörtlerimiz yeni çıktı. Yine onları da gelecekbilimde.net'te göreceksiniz. Oradan bakabilirsiniz. Hepimiz bir konunun cahiliyiz. Burada da bunu aslında öne çıkarmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki bir konuyu hiç bilmeyen o konunun cahili birine göre göre. Nasıl eğlenceli bir şekilde, çabuk bir şekilde anlatırız, o konuya bir yerden giriş yaparız diyoruz. Formatımız şöyle, 20 tane sorumuz var. Her soru için gelen uzmanımıza 2 dakika süre veriyoruz. Bu 2 dakikada soruyu cevaplamaları gerekiyor. Bunu yaparken 3'er tane terim kullanma alanlarına özel Bizim yani cahillerinin anlamayacağı terim kullanma veya 3 tane resim gösterme hakları var. Bunları birbirlerinin yerine kullanabiliyorlar. Yani toplamda 6 tane yapabiliyorlar. Şimdi bugünkü konumuz başlıkta da görüyorsunuz. Cahilleri için havacılık ve cahilleri için havacılık dendiğinde benim bu konuyu konuşabilecek aklıma bir isim geliyor. O da sevgili Muhammed Yılmaz. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk teşekkür ederim. Müthiş bir format öncelikle onu söyleyeyim. Daha önceki yayınları da izledim çok keyifli. Umarım biz de o keyifli yayınlar arasına birlikte bir bölüm daha eklemiş oluruz. Kesinlikle inanıyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi 10 soruluk formatlarımız var. 20 soruluk var. Konuğumuzun zamanına göre yapıyoruz. Bu da bir challenge. Muhammed dedi ki challenge accepted dedi. 20 tane soruyu gönder dedi. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Şimdi o zaman ilk başta başlamadan formatı zaten anlattım. İlk başta senden bir kendini tanıtmanı isteyelim. Sonra ben bir iki ipucu daha göstereceğim formatla ilgili ve direkt sorularımıza geleceğiz. Sen istiyorsan bize kendinden biraz bahset. Ee, Muhammed Yılmaz, uçak mühendisiyim. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı e, kompozit alanında yani havacılıkla ilgili malzeme e, alanı üzerinde yaptım. Doktora çalışmalarıma nanoteknoloji ve nanobilimler alanında devam ediyorum. Ee, kendi şirketim var. Burada e, havacılık e, havayolu şirketlerine ve sektöre uluslararası parça tedariği sağlıyoruz teknik danışmanlık yapıyoruz ve kompozit parça tamiri ile ilgili hizmetler veriyoruz bir yandan bir Vakıf Üniversitesi'nde İstanbul'da öğretim görevlisi olarak çalışıyorum yerli yabancı bazı makaleler bazı dergilere ya da gazetelere havacılıkla ilgili yazılar makaleler yazıyorum bir de işin yeni medya tarafında da Instagram, YouTube gibi e, sosyal mecralara havacılıkla ilgili düzenli içerikler e, üretip havacılıkla ilgili blogumda da e, bu, bu yazılarımı farklı bir versiyonunu yayınlamaya çalışıyorum. YouTube kanalım Info, takip etmek isteyenler için. Instagram hesabım Yılmazmı, e, blogumda Boardinginfo.com buralardan benim yayınlarımı da yeni medyayı özellikle takip eden e, insanların e, takip edebileceği platformlarım olarak hatırlatmak isterim. Kısaca böyle. Süper bakıyorum. 2 dakika yine burada da aşmamışsın. Süper. Yok Aynen. şaka bir Çalışıp, yana geldi geldim bütün sorulara. Tamam burayı bile diyorsun kısa anlatırım çok güzel. Aynen, aynen. Ee, evet Boarding info ile ben de keşfetmiştim seni gerçekten çok iyi özellikle bülten olayı yani düzenli e, haberleri takip etmek isteyenler için bülten olayı çok güzel diğer videolarına da bakın takip edin biz zaten buraya şimdi kartlara koyarız. Evet şimdi başlamadan e, ufak iki şey göstereyim daha önceden müdavimleri biliyor ama şöyle bir bordumuz var kaç tane soru cevaplandı kaç tanesine işte süre aşıldı ya da bilmiyorum dendi. Bunları yazıyoruz. Joker haklarımızdan da kullandıkça sen buradan yanıyor. Böyle bir durumumuz var. Bir de terim kullanılırsa soru içerisinde şöyle bir küçük bir fail'ımız çıkıyor, gif'imiz çıkıyor. Daha sonra bu terimi açıklamanı istiyoruz senden. Bir de zor sorularımız olursa, zor olduğunu düşündüğüm sorular olursa da şöyle bir ortalığı kızla bürüyoruz diyelim. Şimdi bunları söyledikten sonra hazırsan ilk soruyla başlamak istiyorum. Peki, başlayalım bir an önce. Tamam. Ben de ben de bir an önce heyecanımı <gülüyor> atayım. Şimdi. Çok heyecanlandım. Nasıl Aynen, olacak? İlk şimdi. sorudan İkin, sonra işin İşin içerisine da. bir de şimdi scoreboard falan gelince biliyorsun işe bir yarışma formatı kattığın zaman bir heyecan otomatikman yukarı çekiyorsun zaten. Evet, ben sana güveniyorum. Hemen başlıyoruz. Birinci soru şu, şimdi koskoca metal yığını bu uçaklar havada saatlerce nasıl uçuyorlar? Ee, i̇lk Joker hakkımı kullanmak istiyorum bir görselle. E, uçakların üzerine etkiyen 4 tane e, temel kuvvetimiz var. Bir tanesi aşağı yönlü, bizi aşağı doğru çeken yer çekimi kuvveti. Buna karşılık olarak kanatlarımızla sağladığımız bir taşıma kuvvetimiz var. Bizim motorumuz, motorlarımız, uçaktaki motorlarımız bizi ileri doğru, ilk ekseninde ileri doğru hareket ettirirken, karşılığında da havada bize uygulanan bir geri sürükleme kuvveti var. Bu dört kuvvetin etkisiyle aslında uçaklar havada kalıyor ve A noktasından B noktasına gidebiliyor. Tabii bazen işin bazı uzmanları, bunun gerçekten sihirli bir tarafı olduğu için bizim göremediğimiz bir 5. magic kuvveti olduğunu da söylerler çoğunlukla ama bizim görebildiğimiz ve fiziksel olarak açıklayabildiğimiz bu 4 kuvvet üzerinde uçaklar uçabiliyor. Uçağı siz hareket ettirmeye başladığınız zaman kanadın altında ve üstünde bir basınç farkı meydana getiriyorsunuz. Kanatlar altındaki havayı sıkıştırıyor, kanadın üstündeki havayı ise seyreltiyor. E, bu da e, kanadın üstündeki e, üstünden geçen e, havanın daha büyük bir hızla hareket etmesine, kanadın altından geçen e, havanın ise daha yavaş hareket etmesine neden oluyor. Aradaki bu basınç farkı ve e, hız farkı e, bir tabiri caizse vakum etkisi oluşturarak uçağı yukarı doğru emiyor. Yani e, gökyüzü e, hem kanadın üstündeki düşük basınçlı yüksek hızlı havanın etkisi, kanadın altındaki yüksek basınçlı düşük hızlı havanın etkisiyle bir vakum etkisi oluşturuyor ve sonrasında uçağı yukarı doğru e, emiyor. Ve yerden yükselmeye başlıyoruz. Yükseldikten sonra da motorlarımız bize ileri doğru e, itme kuvvetini sağlıyor. E, kanatların üzerinde de e, yardımcı e, elemanlar, e, uçuş kontrol yüzeylerimiz var. Hareketli yüzeyler. E, birçoğumuzun flap, slat olarak bildiği, spoiler olarak bildiği. Onlar da e, hem sağa sola dönüşleri hem de iniş kalkış sırasında e, işimizi kolaylaştıran yardımcı üniteler oluyor. Özetle bu dört kuvvetin etkisinde uçaklar e, giriyor havada kalıyor. Süper. Yine 2 dakikada açıklanması zor bir kavram. Yani Tebrik bunu isterseniz sabah kadar da anlatabiliriz tabii ki ama 2 dakikanın <gülüyor> içerisinde ancak bu kadar. Çünkü biz hala e, uçak mühendisleri ya da bu sektörün içerisindeki insanlar hala işin içinde bir bazı bilinmezlikleri arıyoruz. Yani bize de bazen inanılmaz geliyor tabii ki. Ben de onu diyecektim. Şimdi bu arada scoreboardu gösterelim hemen canlı canlı bir görsel hakkını kullandım Çok da yerinde oldu. Bir sorumuzu da cevapladık. Kitabımda da ben e, uçak nasıl uçar kısmı var anlatmak gerekiyor pilotajda. E, çok zor sorulandığımı hatırlıyorum yani anlatıp işte ottoo havacılık mühendisliğindeki arkadaşlar falan da yardım ettiler. Sihirli dediğin taraf hala dediğin gibi keşfedilmeye bekliyor. Belki bizi izleyenlerden biri keşfedecek ileride. Kitap, arkandaki kitabın benim de kütüphanemdeki en özel kitaplardan bir tanesi. Öncelikle yayında da eline sağlık demek isterim. Şimdi o zaman ikinci soruyla hemen devam ediyorum. Hiç hız kaybetmeden. Aşırı türbülansta kanat kırılır mı? türbülans uçağı düşürür mü? E, türbülansla ilgili en, en çok bilinen, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi türbülansın hava boşluğu olduğu. Oysa ki havada herhangi bir boşluk olmaz. Zaten bir e, gaz yapısından bahsediyoruz. Türbülansı sağanaklar, havadaki sağanaklar bir ve e, keskin rüzgarlar e, olarak özetleyebiliriz belki. Türbülansın e, kanat üzerindeki etkisi oldukça fazla. Özellikle kanat e, bölümünde seyahat edenler görüyor olabilir ama kanatların yapısı oldukça güçlü. E, hatta kanatlar imal edildiği süreçlerde 5 ila 8 metreye kadar aşağı yukarı yönlü e, eğilmeye maruz kalacak çeşitli testlerden geçiriliyorlar. Yani e, yukarıya doğru 5 metre aşağı doğru 8 metreye bulabilecek e, yoğun testlerden geçirilerek kırılıp kırılmamazlığı test ediliyor. Dolayısıyla türbülansların uçağı e, düşürme ya da kanadı kırma ihtimali kesinlikle yok. Bir de Bizim o gördüğümüz kanadın iç yapısında kanadın boyuna olan spar dediğimiz yani tabiri caizse değnekler var. Ve bu değnekler bir şekilde kanadın boylu boyunca içinde uzanan iki tane ana hattı ve gövdesini oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar da çok güçlü yapılar olduğu için kesinlikle ve kesinlikle türbülansın kanadı kırması ya da buna benzer bir problem oluşturması söz konusu değil. Evet teşekkür ediyoruz. Uçağı düşürür mü peki onu sorayım. Yani çok çok güçlü, e, olağanüstü e, durumlar söz konusu olabilir. Bugüne kadar böyle türbülanstan dolayı e, düşen e, bir şekilde, bununla ilgili yani literatürde çok büyük bir durum yok ama tabii ki çok e, olağanüstü bir rüzgar akışının içerisine girerseniz ve e, bu sizi e, yapısal hasarlar, uçağınıza yapısal hasarlar verirse sonrasında bu yapısal hasarlara bağlı olarak uçakta bir e, kaza ihtimali oluşabilir ama doğrudan, Turbulansın kanadı kırıp uçağı düşürmesi gibi bir şey günümüz şartlarında pek mümkün olan bir şey değil. Buna hazırlıklı uçaklar. Evet. Süper. Bu da çok korkulan bir şeydi. Bunu cevapladığımız bence çok iyi oldu. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Nasıl biraz alıştın galiba. Ee, Hızlı evet evet. evet. Yani <gülüyor> 2-0 olunca şimdi biraz rahatladım yani. Evet, süper. Zaten soru, sürelerini çok arttırarak gidiyorsun yani. Ben de biraz soruyu eklemek istedim. 40 saniyede daha da e, bilgi alalım senden diye. Evet, ya tabii şimdi soru... bunu bunu <gülüyor> yani bir şekilde zamanı ayarlayabilmek biraz e, takdir edersin ki zor. Hiçbir şeyi iki dakikada, yani benim için bir de bir şeyleri daha kısa anlatmak, daha uzun anlatmaktan daha zor. E, çünkü bir şeylerin evet. özetini çıkarmak ya da kısaltabilmek bence çok daha büyük bir meziyet. O yüzden bir de bütün bu konular benim hayatımın tam ortasında konular olduğu için bunların her birisini sabaha kadar anlatabilecek durumda olunca 2 dakikaya sığdırma meselesi biraz hakikaten zorlu oluyormuş. Onu şimdi bir kez daha fark etmiş oldum. <gülüyor> evet. Ee, o zaman devam ediyorum hemen. Bu aralarda çok başımızda olan bir dert ve çok gelen bir soru. Uçakta korona bulaşır mı? Uçakta koronanın bulaşmadığına dair havayolu şirketleri ve e, e, uluslararası otoriteler e, bir algı e, yaratma peşindeler. Ama e, işin bilimsel tarafı daha başka. Uçakta koronanın bulaşmaması ile ilgili HEPA filtresi adı verilen bir filtrasyon sistemi var. Bu 0.3 mikronun üzerindeki bütün partikülleri, tozları, mikropları, biyolojik ürünleri süzüyor. Ama %99.97'lik bir filtrasyon sağlıyor bu filtreler. Şimdi eee koronavirüsün en başlarda boyutunun 0.3 mikronun altında mı üstünde mi olduğu ile ilgili ciddi bir tartışma vardı. Bazı literatürdeki kaynaklar üstünde olduğu, bazıları altında olduğunu. Söylüyordu. Dolayısıyla bunun tam anlamıyla %100 uçakta korona bulaşmaz şeklinde bir yaklaşım sergileyemeyiz. Çünkü yan yana özellikle ekonomide seyahat ederken omuz omuza insanlarla seyahat ediyoruz ve sosyal mesafede önerilen 1,5-2 metrelik mesafenin çok çok altında dar bir alanda dönüşümlü bir havanın oluşturduğu bir sistemde saatlerce seyahat ediyoruz o üzerimizdeki havalandırmanın doğrudan e, yukarıdan aşağı yönlü olduğu ve e, insanların birbirine e, sirayet ettirmesini virüsün engellediği söylense de ben tam anlamıyla %100 uçakta korona bulaşmaz gibi bir e, icazet verebilecek durumda değilim. E, i̇htimalleri düşürmek için dediğim gibi hem filtrasyon sistemleri hem de diğer e, yaptırımlar uygulanıyor ama %100 korona bulaşmaz şeklinde bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Onu net olarak söyleyeyim. Yani garantili yol aslında dediğin gibi zorunda değilsen uçma gibi bir durum ben var. Ben yaklaşık Mart ayının ikinci yarısından beri uçakta seyahat etmiyorum. Özellikle Türkiye'de İzmir, Ankara, İstanbul ekseninde geçen bir hayatım olduğu için zor, zaruri haller yaşadım ama bunları araba seyahatleriyle gerçekleştirdim. Kesinlikle yani çok olağanüstü bir durum yoksa ben önermeyenler O zaman buna bağlantılı olarak bir sorumuz var. Onunla devam edelim. Havacılık sektörü büyük darbe almış durumda. Ne zaman normale dönecek? Bununla ilgili sektörün fotoğrafını çeken raporlar var. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği, IATA ya da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, IKO'nun raporları üzerinden durumu okuyoruz. Ve her geçen gün salgınla ilgili, salgının seyriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça maalesef durum kötüleşiyor. Ee, en son açıklanan tabloda mesela havayolu şirketlerinin 157 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağı gibi bir tabloya ulaştı durum. Ee, çok sayıda iflası ve konsolidasyonu beraberinde getirmek zorunda olan bir e, tablo bu. Dolayısıyla sektör gerçekten e, pek çok farklı sektöre göre koronadan ve pandemi sürecinden maalesef daha fazla olumsuz etkilendi. Bazı iflas haberlerini de almaya başladık. Ne zaman normale döneceği ile ilgili iki temel soru var. Salgının seyrinin ne zaman normale döneceği ya da e, ikinci, üçüncü dalga haberleri değil de artık Vakaların azalması ile ilgili haberleri almaya başlamamız lazım. Bir de aşının gerçek anlamda kullanılabilir olup dünyanın geneline yayılabilecek bir duruma geldikten sonra sektörü normalleştirecek adımlar olarak karşımıza çıkacak bunlar. Mevcut tablo o sektörün durumunu görmemizi fotoğrafını çeken tablolar ve raporlar bize en erken 2019 seviyelerine 2023 ya da 2024'te gelebileceğimizi gösteriyor. Bu da 2023'e kadar olan önümüzdeki 3 yıllık 4 yıllık sürecin 2020'yi de katarsak 3-4 yıllık bir sürecin e, havacılık sektöründe kayıp yıllar olarak e, adlandırılacağı görünüyor e, gibi görünüyor. Geçen sene 4.5 milyar insan uçakla seyahat etti. 2020'de bunun 1.8 milyara düşmesi, düşmesi tam düşeceği tahmin ediliyor. 2021'de e, bütün iyi, aşı ile ilgili iyi haberlere rağmen Yolcu sayısının 2.8 milyara ulaşabileceği e, hesaplanıyor. Dolayısıyla o 2019'daki 4.5 milyarlık yolcu sayısına ve uçuş trafiğine en erken 2023'te ulaşılacağına dair analistlerin raporları söz konusu. Yani 2023'ten önce eski düzenimize ve eski rakamlarımıza ulaşamayacağız gibi görünüyor. Çok iç açıcı haberler değil ama en azından bir tarih var elimizde diyelim. Evet. inşallah evet. bu tarihi tabii yaşanacak gelişmelerle daha erkene çekilebilir ama salgının seyri ve aşının durumu bir miktar daha belki geriye ya da ileriye doğru öteleyebilir. Evet. İnşallah iyi olsun diye düşünelim. Şimdi buradan yine çok konuştuğumuz sanıyorum bir seneyi de aştı. Boeing 737 bu MAX, 738 işte denen MAX e, kriziyle ilgili. Bununla ilgili senden yine bir güncelleme alalım istedik. Ne durumda, ne olacak? Bize ondan bahseder misin? 5 ee, ay içinde 2 defa kaza yaptılar. Etiyopya'da ve e... Mal, e, Malezya'da, e, Endonezya'da özür dilerim, Endonezya ve Etiyopya'da iki tane kaza yaptı beş ay içinde. Dolayısıyla dünya genelinde de e, yasaklanması söz konusu oldu. 20 aydır da uçaklar yerdeydi. Bu 20 aylık süreçte kazaya neden olan sistemlerin araştırılması, kazanın nedenleri araştırıldı. Ve e, Kasım ayının 20'sinde galiba yanlış hatırlamıyorsam yani çok kısa bir süre önce bu yayını yapmamızdan FAA, Amerikan Federal Havacılık Dairesi uçuşlara yeniden izin verdi. Ee, ve dolayısıyla uçaklar e, belirli yazılım güncellemeleri ve eğitim pilot eğitimlerinde yapılacak bazı düzenlemelerle yeniden uçabilir durumda. Ama şu anda sadece EFE'ye yani Amerika Havacılık Otoritesi izin verdi. EASA tarafı yani Avrupa Hava Sahası ile ilgili otoritemiz, e, otorite Türkiye'nin de bağlı olduğu otorite henüz uçaklarla ilgili bir e, onay sürecini e, tamamlamadı. Bazı EFE'nin gerekliliklerinin bazı eksikleri olduğu düşüncesinde. Şimdi o eksikliklerle ilgili raporlar ve yeni çalışmalar devam ediyor. Amerika'da 29 Aralık itibariyle yeniden ilk ticari yolculuğu sefer yapılacak. Avrupa'da ise o EASA'nın yeniden onaylaması sürecinden sonra uçakların yeniden gökyüzüyle buluşması söz konusu olacak ki bunun da tahminen ocağın ikinci yarısı olabileceği düşünülüyor. Ee, ve sonrasında tabii onaydan sonra da EASA'nın söylediği o gereksinimlerin e, uçaklar üzerinde tamamlanması gerekiyor ki Avrupa hava sahasında ya da Türkiye'deki hava yollarında e, MAX'lerle uçma meselesinin e, 2021'in ilk çeyreğinde olacağını e, söylemek daha doğru olacak. Umarız ki yeniden üçüncü bir kaza e, gerçekleşmez ki bunun altından hiçbir şekilde Boeing'de, FAA'de ya da havacılık sektörü de gerçekten kalkamaz. Umarız başka bir aksilik yaşanmaz diyelim. Şu an için Maxler, Maxler 20 ay sonra yeniden gökyüzüyle buluşmak için onay almış durumda. Özetle bu şekilde özetleyebiliriz. Süper. Peki süremiz durdu diye. Ben şeyi soracağım. Sen olsan biner misin bu kadar FAA onayından sonra? Tabii ki. Yani zaten bu soru hem sektörün çok fazla konuştuğu hem de sosyal medyada bununla ilgili paylaşım yapınca en sık gelen sorulardan bir tanesi. Şu anda ben yine biraz daha o koronadaki gibi temkinli yaklaşanlardım. bir süre en azından bir durumu görüp çünkü uçaklar çok uzun zamandır yerde. Yerde olduğu için başka komplikasyonlar geliştirmiş olma ihtimalleri de var. Sadece o kaza yapan sebebe bağlı olarak. O yüzden bir, bir süre görmek taraftarıyım ben ama tabii havayolları Yolcularına yeniden bu uçaklarla seyahat ettirmek için nasıl kampanyalar düzenlerler, ne yaparlar onu da göreceğiz. Ama kişisel fikrim biraz zamana ihtiyacı oldu. Çok güzel. Hem seni biraz soluklandırmak adına hem de o neredeyiz ben bir ben göstermek, ben göstermek, göstermek, <gülüyor> göstermek adına bir tekrar gösterelim. Beş soruyu geride bıraktık. Bir tane spike gibi bir şey demiştin. Bir terim hakkımız oradan gitti açıkladın zaten. Bir hmm. de görselimizi kullandık. Çok güzel gidiyoruz. Hep süre arttırarak gidiyoruz zaten. Süreyi aşmadığımız için hiç e, bilmiyorum kısmına, hanesine yazmadık. O yüzden süper gidiyoruz. Hazırsan devam edelim mi? Evet, devam edebiliriz tabii ki. Tamam, çok güzel. Şimdi yine çok bahsedilen, çok soru gelen, işte üzerinde komplolar kurulan bir soru. Uçakların arkasındaki beyaz izler, işte İngilizce adıyla Contrail nedir? Ee, uçak e, havada seyrederken e, seyrettiği mesafe yaklaşık 10-12 kilometre yerden yüksek olduğu için havanın eksi 55-60 derece olduğu bir ortam. Ee, uçağın motorunun içerisinde ise e, çok ciddi e, sıcak hava türbinleri ve e, kompresör odaları var ve e, uçak yakıtıyla birlikte e, havada, havada, havayı alıp yakıt odalarında yaktıktan sonra egzozundan dışarı atıyor. E, ve uçakta çok ciddi yanma odalarından geçerken 650 derece sıcaklıklara kadar ulaşabiliyor bu. Özetle uçağın egzozundan çıkan, içinde su buharı da bulunan bir gaz 650 derece gibi bir sıcaklıkla birlikte dış ortama veriliyor. O dış ortama verildiği ortamdaki sıcaklıkta eksi 55, eksi 60'larda olunca bir anda gaz halinden katı haline dönüşüyor. Aslında çok basit bir fiziksel reaksiyon bu. Yani ilkokul fen bilgisi derslerinde de gördüğümüz katı halden gaz hale geçme durumu, yoğuşma olarak adlandırılan bir durum ortaya çıkıyor her zaman biz katı halden gaz halde geçiş, süblimleşmeyi söyleriz. Onun tam tersi olan durum aslında ortaya çıkmış oluyor. Su buharının sıcak ortamdan soğuk ortama girdiği an itibariyle katı hale katı bir yapıya bürünerek uzun ince bulut görüntüleri oluşturması durumuna verdiğimiz bir isim aslında bu. Senin de bahsettiğin komple teorileri uçakların insanların üzerine sıktığı bir gaz şeklinde insanları zehirlemek için yapılan bir, Olay olduğu görüşünü savunan çok ciddi de bir kesim var maalesef ama çok basit fizik ve temel fen bilgisi eğitimi alan birisi bile bunun sıradan bir fiziksel reaksiyon olduğunu, bir gaz halinden katı haline geçişin yaşandığı bir durum olduğunu net olarak bilir aslında. Yani kesinlikle o bahsedilen komple teorisyenlerine inanmamak lazım. Zaten uçakların böyle bir misyonu da yok. Gaz halinde bir egzozdan dışarıya tıpkı arabalarınızda olduğu gibi biz bunu arabamızda da yaşıyoruz aslında sadece oradaki sıcaklık farkı çok daha yüksek olduğu için ortaya bu sonuç çıkıyor. Evet çok güzel açıkladın işte burada e, arabada da aslında dediğin gibi çok soğuk havalarda ağzımızdan çıkan nefesi de görünür hale geliyor aynı mantık. Buna o zaman bir şey çakalım mı, zırva çakalım mı istersiniz kesinlikle, bu kesinlikle. teoriye? Zırv yani o, Neden? çünkü zırva. Sus, Şeylerimiz de <gülüyor> mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva. Evet, buradan devam edelim istiyorsan. Daha daha da çok gelen ve uçaklarda da en çok kaza görülen zaman ne zaman? Ve bunları sıfıra indirmek mümkün mü? E, kaza meselesine geçmeden önce uçakların e, uçuş esnasındaki steplerine bakmak lazım belki. Uçak en başta e, bir kalkış gerçekleştiriyor. Sonra tırmanıyor. Sonra e, uzun bir süre düz uçuş yapıyor. Sonra e, inişe geçiyor. Bir yaklaşma ve sonrasında da iniş gerçekleştiriyor. Ve bütün bu e, steplerin her birisinin kendisine ait e, çeşitli isterleri var. E, ve bütün bunları e, ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman uçak kazalarının en fazla e, kalkışta ve inişte Gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle kalkış esnasında e, yaşanabilecek pek çok dış faktöre de bağlı olarak gerçekleşebildiği gibi inişte de aynı şekilde e, yaşanabilecek özellikle insan faktörü veya meteorolojik faktörlerin de e, etki edebileceği durumlar olması sebebiyle Kalkışta ve inişte en fazla kaza yaşandığı havacılık tarihindeki bütün kazaları incelediğimizde görüyoruz. Bununla ilgili de ortaya çıkan bir e, teori de var. Artı 3-8 denen yani uçuşun ilk 3 dakikası ve son 8 dakikasının diğer e, steplerine göre kaza anlamında daha riskli olduğu bir e, durum ortaya çıkarılmış analistler tarafından. Dolayısıyla e, ilk 3 ve son 8 dakikaya biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kazaları sıfıra indirebilmek e, teorik olarak elbette mümkün. Her geçen gün havacılık sektöründe e, emniyet seviyesi daha da yukarı doğru çekiliyor. Bu doğru. Bu da kazaların sıfıra indirilmesi için bir neden ama e, bir sonuca doğru götürebilen bir neden ama e, kazalara etkiyen dört temel faktör var. İnsan faktörleri, e, meteorolojik yani çevresel faktörler, yazılım ve donanımsal faktörler. Dolayısıyla bu kadar faktörün etki edebildiği bir olay olan uçak kazalarında ee, bu dört temel faktörden herhangi bir tanesini bile sıfıra indirebilmek bir anlamda mümkün değil. Teorik olarak kazaları sıfıra indirmek mümkün ama bu pratikte e, gerçekten bir gün artık hiç uçak kazası olmayacak demek e, biraz polyanlıcı bir yaklaşım olur. Çünkü bu faktörlerin üzerinde e, bizim, üzeri, bizim etki edemediğimiz durumlarda oluşabiliyor. Dolayısıyla teorik olarak evet e, pratikte hayır. İlk üç ve son sekiz dakika en çok kaza yapılan dakikalar, süreçler. Süper. Evet buradan da devam edelim. Ee, yine kazalarla ilgili kara kutuya bir şey olmuyorsa, biliyolaştı uçaklarda kara kutu var, kara kutuya bir şey olmuyorsa uçaklar neden kara kutu malzemesinden yapılmıyor diye bir soru. Ee, kara kutunun malzemesi e, özellikle e, darbelerden ya da uçak kazasında suyun dibine düştüğünde ya da büyük bir darbe aldığında ya da uçak yandığında hasar görmesin diye çok güçlü e, malzemelerden yapılıyor. Bu da kara kutunun aslında olması gerekenden daha ağır bir Ağırlığa sahip olması sonucunu ortaya koyuyor. Biz uçak tasarımlarında her zaman iki tane şeyi e, gözetiriz. Bir tanesi malzemenin hafif olması, bir tanesi de e, bir şekilde e, darbeye karşı dayanımı olması. Burada e, uçağın tamamını bu ağır malzemelerden yapma ihtimalimiz kesinlikle söz konusu olamaz. Çünkü o zaman uçağı uçurabilecek e, yakıt ve motor gücü e, ciddi problemler olarak ortaya çıkar. Çok çok güçlü motorlar e, kullanmak durumunda kalırsınız. Bu hem verimsiz olur hem de o motora yetebilecek yakıtı tüketmenizde çevresel olarak çok büyük e, sorunlara neden olabilir. Çünkü neticede yaktığımız yakıt petrol bazlı bir yakıt olunca e, ortaya çıkan bir çevresel zafiyet oluşuyor. Dolayısıyla... Karakutunun malzemesi ağır, ağır bir malzemedir ve bunu bütün uçağa uygulamak e, hem verimsiz e, hem çevresel anlamda sıkıntılı olabilecek hem de e, gereksiz bir eylem olur. Dolayısıyla e, kara kutu kendi görevini yapabilmesi için e, daha ağır, e, 5-6 kilo ağırlığında bir, e, totalde bir e, malzeme. Ama 5-6 kilo da bunu tolere edebilirsiniz ama tonlarca ağırlıktaki bir uçağı o malzemelerde imal etmeniz e, pek akıl kârı bir iş değil. Yani pek uygulanabilir bir şey dediği zaten. Süper. Aslında kara kutu, kara kutu diyorsun, turuncu değil mi? yukarı evet, kırmızı tabii. turuncu gibi Durun. bir şey. Aynen, <gülüyor> aynen. Evet. Buradan daha kolay da... bulunabilsin diye. Kaza ve enkaz alanlarında hem daha kolay bulunabilsin diye. Değil mi? Daha dikkat çekici. Evet. Doğada çok olmayan bir renk Tabii. herhalde onun Tabii. için diye düşünüyorlar. Peki buradan bir sonraki soruya geçiyorum. Havada tüm motorların durması mümkün mü? Bu durumda filmin sonu gelmiş bir demektir. E, bu e, motorların tümünün durması mümkün. Teorik olarak bu mümkün. Hatta yaşanmış olaylar da var. Buna, bağlı, buna neden olabilecek sebepler de var. Örneğin büyük bir kuş sürüsünün içinden geçerseniz ki e, hepimizin bildiği Sally filmi biliyorsun böyle bir olaydı. Kalkışta U.S.Airways uçağı büyük bir kuş sürüsünden geçip tüm motorlarını kaybediyor. Sonrasında büyük bir pilotaj başarısıyla Hudson Nehri'ne indirilmişti. Büyük bir yanardağ patlamasının lavlarının içinden geçebilirsiniz belki farkında olmadan çünkü o lavlar genellikle aralarda görünmez. İki motorunuzu kaybedebilirsiniz ya da buna benzer başka teknik aksaklıklar nedeniyle havada tüm motorlarınızı kaybetmeniz ihtimal dahilinde bir olay. Çok yaşanır mı? İhtimal dahi, ihtimalin düşük olduğu bir gerçeklik. Ee, ama bu durumda filmin sonunun gelmiş olduğunu söyleyemeyiz. Az önce dediğim gibi Salide müthiş bir pilotaj başarısıyla Hudson'a indirilmiş olsa da e, uçaklarda genelde 20'ye 1 kuralı söz konusudur. Yani siz Yerde bir, e, havada bir kilometrelik bir irtifa kaybedene kadar yerde 20 kilometre mesafe kat edebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bulunduğunuz yüksekliğe bağlı olarak etrafınızdaki yedek meydanlarda ya da inebileceğiniz uygun bir alan e, bulabilmek için e, yeterli zamanınız olabilir. Ama dediğim gibi motorlarınızı hangi irtifada kaybettiğinize bağlı. E, çok alçak bir irtifada motor kaybettiyseniz aksiyon almanız için e, yeterli zaman bulamayabilirsiniz. Ama e, özetle bu filmin sonunda gelmiş olmadığınız tabloyu oluşturur. Ama çok kritik bir yerde motorlarınızı kaybederseniz yapılabilecek bir şey kalmaya da bilir. Burada işte öncelikle pilotajın başarısına, pilotların başarısına ve şansa biraz ihtiyacınız olabilir. Toparlamak gerekirse motorların durması evet mümkün. Bu muhtemel bir senaryo. Ama filmin sonunun gelmiş olduğu anlamına gelmiyor. Kurtarılma ihtimaliniz, meselenin yönetilebilme ihtimali var. Süper. Ben bu arada şeyi soracaktım sana Muhammed, bu da benim kendi kişisel sorum olsun. Bu 21. Ee, korumu. Yok yok, bu arada. Ya şey, bununla ilgili aslında, Ben uçak kazası raporu vardır, National Geographic'in, bayağı uzun bir... Ne diyorsun o, izlenmesini tavsiye eder misin sen de? Bir Kesinlikle, temizle. yani bu tip, bu tip olaylara, uçak kazalarına, havacılığa meraklı olanların e, başvuru e, kaynaklarından bir tanesi o. Bütün o geçmişte yaşanan kazalar ve onlardan ne, ne gibi dersler çıkarıldığını görmek açısından da çok önemli çünkü Havacılık birikimli olarak ilerleyen bir süreç. O kazalardan elde edilen sonuçlar başka bir yerde tekrarlanmasın ya da yeni o kazaya neden olan sistemdeki problem neyse o giderilsin diye çok verimli olan durumlar bunlar. O açıdan kesinlikle tavsiye ediyorum izleme, izleyen. Zaten bizi bence bu yayını izleyen havacılığa merakı olan herkesin uçak kazası raporlarına ucundan kıyısından bir, birkaç bölüm en azından izlemiş olabileceğini düşünüyorum. Evet izlemeyen de varsa hani ben yani hiç belki ilgisi yoktu avacılığa ama cahilleri için avacılık bakayım ya bir hakikaten öğreneyim diye izlediyse de buradan görmüş olur orada bir kaza vardı Atlantik Okyanus'un üzerinde motorları duruyor yakıt yanlış hesaplanmış cidden ulaşabiliyordu Portekiz'e falan bir yere iniyordu yani o süzülme oranı sayesinde hem aslında bir anda şeyi gösteriyor çünkü çok milyonda bir ya da işte binde bir olan olaylar bunlar analizleri yapılan Algıyı çok arttırıyor. Ha demek ki ben uçağa binersem bu olabilir. Evet ama bir yandan da güveni arttırıyor. Çünkü şeyi görüyorsun orada hiçbir zaman tek bir sistem yok. Her şeyin yedeğinin yedeği gibi bir durum var. iki yönlü bir etkisi var. Dikkat edin izlerken o yüzden. Ee, biz o, o yüzden her sonra. zaman, biz, her, biz o yüzden her zaman havacılık e, dünya üzerindeki bütün ulaş, ulaşım modelleri ve metodları arasında en e, güvenlisidir. Bir evet. yürüyen merdivenden bile daha güvenlidir deriz. Çünkü yürüyen merdivende kaza yaşama ihtimaliniz bir uçak kazası yaşama ihtimalinizden daha yüksek. O açıdan senin bu söylediğin sebeplerle aslında. Evet, bu çok güzel oldu. Akıllarında bulunsun. Yürüyen merdivene dikkatli binin arkadaşlar. Ya da uçaktan korkuyorsanız yürüyen merdivene, yürüyen merdivene binmeyin. Ya da o da olabilir. Evet. Şimdi. Bu soru bir tık daha genel bir soru ama önemli bir soru. Eski uçaklar daha mı güvensiz? E, bu bir yanlış algı aslında. E, güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederim. Bence bunu belirtmemiz önemli. E, uçakların eski olup olmamasından ziyade bakımlarının ne kadar iyi yapılıp yapılmadığı ile ilgileniriz. Biz çünkü e, uçaklar çok e, yüksek ücretlere satılan birer ürün olduğu için zırt pırt değiştirebileceğiniz bir şey değildir. Yani atıyorum bir arabanızı bile belki belirli periyotlarda ekonomik, sosyoekonomik durumunuza göre değiştirme ihtimaliniz var ama uçaklara öyle sıkıldım onu alayım öbürünü değiştireyim şeklinde bir yaklaşım sergileyebileceğiniz bir ürün değil. Buna bir ticari ürün olarak baktığınızda milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılarak elde edilen bir şey olunca siz de bunu aldığınız zaman olağanüstü bir durum olmazsa 30-40 yıl boyunca kullanılabilecek bir ürün olarak almış olarak hareket ediyorsunuz aslında. İmalatçılar da bunu minimum böyle bir 30-40 yıl gidecek kadar şekilde tasarlayıp geliştirip üretiyorlar. Dolayısıyla burada tabii uçağın Az önce anlattık 737 Max'te 3-5 aylık uçaklar, fabrikadan 1-2 ay önce çıkan uçaklar bile düştü. Üst üste 2 tanesi o şekildeydi. Ve bir burada bir dengesizlik ortaya çıkmış olabilir. Burada uçakların bakımlarının ne kadar iyi yapıldı. Yani 30 yaşındaki bir uçağa siz 5 yaşındaki bir uçağa göre daha sık ve daha detaylı bakımlar yaparsınız. Ve bakım aralıklarını daha sıklaştırırsınız. Ve aynı performansla bir şekilde kullanmaya çalışırsınız ama e, siz uça uçağın bakımlarını aksatırsanız ya da yapılması gereken e, aksiyonları zamanında yapmaz erteler e, ya da tabiri caizse herhangi bir ürünümüze nasıl e, iyi bakmıyorsak uçağınıza da iyi bakmazsanız e, o uçak eskilikçe sizin için güvensiz bir hale gelebilir. Ama eski uçakların güvensiz olduğu eski uçakların daha çok kaza yaptığı vesaire gibi bir yanlış algıya kesinlikle kapılmayalım. E, bir uçağa e, güvenli ve emniyette yapan şey e, bakımlarının ne kadar iyi yapıldığı. Evet. Bu da güzel bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Ve 10. soruya geldik. Yine bir hemen seni soluklandıralım. Hem de bir skorumuzu gösterelim. Sen de suyunu iç. Cevaplandığımız 10 tane sorumuz var. Yine e, görsel ve terimlerimiz değişmedi. O yüzden teşekkür ediyoruz sana. Yani e, avcılık özellikle terimlerin çok bol olduğu bir alan. Oradaki hassasiyetine çok teşekkür ederim bu program için. E, dikkat ediyorsun. Mümkün oldu. Evet, istiyorsan buradan e, diğer yarımıza doğru geçelim. Daha böyle arka arkaya cevaplayalım. Şimdi, yine kazalardan devam ediyoruz. Bunlar zaten çünkü çok soru gelen e, alanlar. E, kuş çarpmaları, sen de dedin, Salih filmini örnek verdin. Kuş çarpmaları veya drone ile çarpışmalar uçağa düşürür. E, yine burada kesin bir yargıya e, varmak e, zor. Ama uçağa düşüren kuş çarpması vakaları var maalesef. E, burada işte o... E, Kuşların özellikle iniş ve kalkış yaptığımız düşük irtifalarda uçtuğu düşünülürse, uçakların inişte veya kalkışta kuş çarpması vakalarına maruz kaldığı olayların sayısı hiç de az sayılmaz aslında. Bununla ilgili yapılan analiz çalışmaları da bunu gösteriyor. Bu yüzden hatta havalimanında, pist çevresinde kuşların uçmasını engelleyen çeşitli sistemler falan da kullanılıyor. Mümkün olduğunca onları uçuşun, pistin güzergahından uzak tutabilmek için ama bütün bunlara rağmen, ee, bütün bunlara rağmen e, her şekilde e, uçakların kuş çarpması vakalarına yakalandığını görüyoruz. Dolayısıyla e, şu, şunu söylemek lazım, kuş çarpmaları uçağı düşürebilir. E, çünkü motorların kaybedilmesine neden olabilir e, veya başka bir teknik arızaya neden olabilir. Ve siz de burada e, inişte ve kalkışta olması sebebiyle, e, yeteri kadar aksiyon alabileceğiniz irtifada olmamanız sebebiyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu bir ihtimal dahilinde olan bir senaryo. Dron çarpmaları da özellikle dronların günümüzde iyice kullanım alanlarının artması sebebiyle dronların da e, uçakların motorlarının içerisine girmesi ya da yapısal olarak gövdesiyle çarpışması gibi ortaya çıkabilecek aksaklıklara neden olabileceği görüldüğü için dronların da havalimanı bölgelerinden uzak alan bölgelerine yakın yerlerde uçurulması ile ilgili çeşitli yasaklar da var. Ama bununla ilgili yapılmış laboratuvar testlerinde de dronelarla uçakların çarpışmasının kuş çarpışmasına benzer etkiler yarattığı ile ilgili sonuçlar da var. Hatta benim kanalımda bununla ilgili detaylı bir analiz var onu istersen kartlarda da verebiliriz. İsteyenler oradan bununla ilgili detay bilgileri alabilirler. Özetle kuş çarpmaları ve drone ile çarpışmalar uçağı düşürebilir. Ama dediğim gibi yine burada da bir şeyin uçağı kesinlikle düşürebileceği ya da düşüremeyeceğiyle ilgili bir yorumda bulunamayız. Ama bir şeylerin oluşmasına vesile olabiliyorlar. Sonrasında da o zincirleme reaksiyonlarla devam edip kazaya neden olabiliyor bunlar. Uçaklar acil durumlarda neden havada yakıt boşaltmadan ya da havada turlayıp yakıtı bitirmeden inemiyor? Özellikle kalkış yapar, acil durum olur, geri dönmesi gerekir. Hemen inemez, hemen inemediği durumlar olur duymuşuzdur. Bunun sebebini sormak istedim. Ee, uçaklar tasarlanırken e, çeşitli e, kriterlere belirlenerek tasarlanıyor. Bunlar e, maksimum kaç kilo, kilo, kilogramlık, kaç tonluk bir ağırlıkta uçağın kalkış yapabileceği, bu işte motorların e, gücüyle filan bağlantılı olarak gövdenin durumu, yük durumu, yolcu durumu, e, ağırlık ve e, güç ekseni çerçevesinde Kaç kilogram maksimum kalkış yapabilirler, kaç kilogram maksimum iniş yapabilirler noktasında bazı temel parametreleri var. Uçağın kaç kilogram bir ağırlıkta inebileceği de bu temel parametrelerden bir tanesi. Şimdi siz uçağa eğer uzun da bir uçuş yapacaksanız yakıtınızı fulluyorsunuz, yolcunuz da var. Onların kendine ait yükleri ve diğer aşağı taraftaki kargo bölümleri de var. Neredeyse full yakıtla ve full ağırlıkla maksimum kalkış ağırlığına yakın bir şekilde kalkıyorsunuz. Sonra... Kısa bir süre sonra bir e, teknik durum ya da e, medikal bir problem meydana gelirse inmeniz gerekirse yakıtı henüz tüketmediğiniz için bu arada sorunsuz giderseniz yakıt tüketildiği için e, o ağırlığınızı kaybetmiş oluyorsunuz zaten ve e, maksimum iniş ağırlığının altında bir değerde e, teker koyuyorsunuz. Zaten e, isterleri sağlamış oluyorsunuz ama tam tersi durumda e, yakıtı da yakmamış olduğunuz için e, o inemeyeceğiniz bir ağırlığın üzerinde durumdasınız. Dolayısıyla uçaktan yolcuları ya da yükleri atamayacağınız için yakıtı atmanız gerekiyor. Yakıtı atam atabilecek dump sistemleri var. Bir e, görselle bunu açıklayabiliriz dump sistemini. E, kanatların ucunda yakıtı boşaltabileceğimiz bir sistem var bazı uçaklarda. Eğer bu varsa e, izin verilen alanlarda ve irtifa değerlerinde e, istemediğimiz kadar yakıtı burada e, atıp sonrasında iniş yapıyoruz. Ama bu sistem bütün uçaklarda yok. Opsiyonel bir sistem. Bu sistemin olmadığı uçaklarda da acilen inmemiz gereken durumlarda yakıtı da atamayacağımız için yakıtı harcadıktan sonra inebiliyoruz. E, Mesela buradan kaynaklanıyor. Yani uçağın maksimum iniş ağırlığının üzerinde e, olduğumuz için bu ağırlığın altına inebilmek için yapılmış bir hamle bu. Evet. Güzel bunu da görselle bence çok güzel açıkladık. Buradan hemen bir sonraki soruya geçelim. Hız kaybetmeden. Uçuşta gidiş ve dönüş süremiz neden farklı oluyor? Bunu da ben de fark etmiştim ama hiç sormamıştım. Güzel bir soru oldu bu. Birlikte hazırlarken koyduk bunu. Havada kestirmeler mi var? Ee, havada kestirmeler yok ama havada az önce de anlattığımız gibi sağanaklar ve hava akışları var. Bizim işimizi kolaylaştıran ya da zorlaştıran. Rota planlamalarını oluştururken hem yerdeki uçuş planlamacı ekipler hem de havada pilotlar bu rüzgarların artı olumlu yönünden faydalanmak ister. Rüzgarları da karşımıza almak istemeyiz çünkü o ilk bir video, ilk resimde aktardığımız gibi karşıdan bizi geriye doğru sürükleyen, motorun ileri kuvvetine karşı koyan bir kuvvet var. Dolayısıyla biz havada rüzgarları arkamıza alırsak hem yolumuzu kısaltmış hem de kestirme yapmış gibi görünüyoruz. Ama bu doğu batı eksenli uçuşlarda giderken ve dönerkenki farklı sürelerin sebebi de dünyanın üzerinde 5 tane jet stream denen temel rüzgar akışı var. Bu akışlar ekvator çevresinde doğudan batıya doğru, diğer dört, kuzey ve güney yarımkürede de ikişer tane olmak üzere batıdan doğuya doğru hakim rüzgarlar. Dolayısıyla biz İstanbul'dan New York'a giderken 11 saat sürüyor ama New York'ten İstanbul'a gelirken 9 saat sürüyor. Bunun sebebi gelirken hakim rüzgarlar olan jet stream akımlarını arkamıza alıyor olmamız, doğal şekilde arkamıza alıyoruz. Çünkü bizim uçuş yönümüzle paralel olduğu için ama giderken de mesela New York'a giderken de jet stream'e yani ee, özellikle Atlantik üzerindeki o hakim rüzgarlara kafa, e, kafadan giriyor, kafa rüzgarı diyoruz biz ona havacılıkta. E, onu karşımıza alarak uçmaya çalıştığımız için e, süreyi uzatıyoruz, elbette tükettiğimiz yakıtı da bu noktada arttırıyoruz. E, dönüşte de sanki kestirmeden geliyormuşuz gibi bir izlenim yaratıyor bu bize ama bunun nedeni tamamen meteorolojik faktörler, dünyanın üzerinde etkili olan hakim rüzgarlar. Evet, teşekkür ederiz. jet ile de bir e, terim hakkımızı daha aldık evet. ama daha var merak etmeyin. Şimdi buradan e, nereye geçelim? Şimdi Artık daha çok e, kazalardan birazcık da işte e, doğal durumlara işte neden süresi farklı gibi e, acil durumlardan çıkıp bir de normal ile ilgili havacılık sektörünün sorulara geçmiştik. Şimdi onlardan bir diğeri biletimiz olmasına rağmen bazen uçakta ayakta kalıyoruz yani almıyor ayakta gitmiyor da tabii alamıyorlar yok diyorlar ama biletin var gene binemiyorsun. Overbooking ya da overbook olayı deniyormuş buna. Bu nedir? Bunu istiyorsan bize bir e, açık koyalım. Online check-in yapıyoruz ya bazen. İşte onun asıl sebebi bu aslında. Ben Hı. uçağa geleceğim diye sen önceden bunu bildiriyorsun. Niye bildiriyorsun? Çünkü... Havayolu şirketleri bugüne kadar yaptığı bütün operasyonlardan elde ettiği verilerle bir istatistik tutuyor. Ee, ve e, ortaya bir tablo çıkıyor. Yani 100 kişilik bir sefere genelde varsayalım ki 90 kişi geliyor. Ve geri kalan 10 kişi e, her zaman koltuklarında stoğunu yapamayacağınız için, o 3 seferi gerçekleştireceğiniz için boş gitmesin diye havayolu şirketleri eski operasyonlarından elde ettiği verilerle e, bir e, tablo ortaya çıkarıyor. Diyor ki ben o zaman genelde benim 100 kişilik yolcumun 10 tanesi gelmiyor. Ben o zaman 100 kişilik e, sefere 110 tane bilet satayım. Nasılsa yine gelmeyenler olacak, o onu dengeleyecek şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Burada amaç tabii ki daha fazla para kazanmak ve meydana gelen istatistiği doğrulamak aslında biraz da. Tabii bunu kafalarına göre yapmıyorlar. Dediğim gibi çok ciddi istatistikçi çalışmalarla yapılan bir şey bu. Dolayısıyla siz online check-in yaparak aslında havayoluna diyorsunuz ki benim yarın işte ya da şu gün uçuşum var ben ona geleceğim ona göre diye bir onların bir hesaplama yapmasını istiyorsunuz. E, baktığınız zaman bazı seferlerde yolcuların bazıları ayakta kalıyor, doğru. Ama o seferlerde ayakta kalan yolcu sayısının havayoluna maliyeti e, daha fazla bilet satarak elde ettiği gelirden çok daha az olduğu için havayolu bunu tolere ediyor. Yani 10 tane sefer yapıyorsa, e, 10 tane seferde fazla bilet sattıysa 9 tanesinde herhangi bir sorun yaşamıyor. Bir tanesinde de bir yolcunun e, bir şekilde e, ayakta kaldığı bir durum var. Ona da işte bir sonraki uçuşa aktarıyor onu ya da o esnada ona bir otel veriyor. Çok çok e, olağanüstü bir durum varsa ona bir tazminat da veriyor e, e, 200-300 euro neyse o günün şartına göre. E, ama buradan e, kaybı, kaybı diğer taraftan elde ettiği kazançtan çok daha az. O yüzden de havayolu şirketleri daha fazla gelir elde edebilmek için 100 kişilik bir uçağı varsayalım ki 100-5-110 tane bilet satması durumu aslında Overbook meselesi. Ee, aslında iyi bir taktik. Onların açısından güzel bir tamam. taktikmiş bu da. Şimdi Onun zaten getirisini götürüsünü yaptıkları için onlar bunun e, çok çok iyi farkında. Sıkıntı yok onlar arasında. Evet buradan bir sonraki soruya geçelim. Artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Uçakta sigara içmek yasak ama neden tuvalette kül tablası var ya da ben de bir ekleme yapayım işte e, kemer ikaz ışığının yanında sigara içilmez ikaz ışığı var. Neden bunlar var Mahmut? Maalesef bizim e, insanlığın bir gereği olarak yasakları e, çiğnemeyi ya da delmeyi sevdiğimiz için var. E, çünkü buna benzer olaylar uçakta sigara içmek yasak olmasına rağmen gidip tuvalette sigara içen e, insanlarımız var. Hatta e, bir şekilde e, tuvalette içtiği sigarayı sonrasında panikleyip söndüremeyip e, çöp kutusuna attığı ve oradaki işte peçeteleri tutuşturduğu için e, düşen bir uçak bile var. 50-60 kişinin hayatına mal olan bir uçak kazası var. Dolayısıyla uçakta sigara içmek yasak olmasına rağmen bir önleyici faaliyet olarak eğer e, kuralları yine de çiğneyen birisi varsa panikleyip de çöp kutusuna atmasın en azından gidip e, kül tablasında da söndürsün diye ve o kadar uçaktaki 150-200 kişi neyse o kadar insanın hayatını riske atmasın diye koyulmuş bir önlem bu. E, havacılıkta hep söylüyoruz ya e, kurallar kanla yazılmış diye bu da aslında e, o tuvalet, e, tuvalet içerisindeki kül tablasının varlığı da Kanla yazılmış bir kural aslında elbette kuralları çiğnemememiz gerekiyor yasaksa uçakta sigara içmememiz gerekiyor ama maalesef dünyada işte 8,5 milyar insan var ve her birisi aynı değil maalesef kuralları çiğnemeye meilli insanlarımız da var kalkıp yasak olmasına rağmen uçakta sigara da içebiliyorlar sektörde kendisini bir anlamda bir emniyet sübabı olarak bir koruyucu mekanizma olarak bunu görmüş ee, ve onların da bu arada kül tablalarının bakımları vesaire yapılması belli periyotlarda değiştirilmesi falan da e, uçak bakımlarının önemli parametrelerinden bir tanesi. E, o açıdan e, kül tablası sigara içmek yasak olsa bile varlığını sürdürmek durumunda e, ve önümüzdeki süreçte de devam ettirecek. Yani kül tablalarını uçaktan atamayacağız gibi görünüyor. Evet. Madem hani hadi ihlal ettim bari de doğru söndür gibi. Bayağı bir güzel. Yani, bir şey yani tamam hadi ihlal ediyorsun ama en azından uçaktaki diğer insanları öldürme diye yani. Evet evet evet çok güzel aslında öğrenilmiş bir şey dediğin gibi evet. acı bir şekilde öğrenilmiş ama öğrenilmiş bir durum. Peki biraz da havacılığın geleceğine geçelim son iki sorumuzla. Peki gelecekte pilotluk mesleği ölecek mi? Uçaklar pilotsuz mu uçacak? Uçakların pilotsuz uçmasının önünde şu anda resmi olarak herhangi bir engel yok. Zaten daha önceden kokpitte iki tane pilotun yanında bir tane uçuştaki verileri takip eden bir uçuş mühendisi vardı. Daha da geriye giderseniz bir navigasyon ve iletişim aşağıya ile kuleyle iletişim kuran başka insanlar vardı. Yani kokpit daha kalabalıktı. 80'li yıllardan itibaren sadece iki pilota düşüldü. Şu anda gerekli çalışmalar yapılarak önce tek pilota daha sonrasında da otonom bir şekilde uçmasına bir engel yok aslında. Ama bunun önündeki en önemli engellerden bir tanesi insan algısı insanların 150 200 kişinin olduğu bir uçağa bir pilot olmadan otonom şekilde gitmesine dair müthiş bir ön yargısı ve bir korkusu var. Bu korkuların aşılması e, havacılıkta bunun emniyet anlamında e, kurallarının e, yeniden oturtulabilmesi. E, çünkü emniyet dediğimizde iki tane pilot var. Bir tanesi bir sağlık problemi yaşarsa diğeri uçağı indirebiliyor şu anda. Dolayısıyla emniyet isterlerinin ve problemlerinin giderilebilmesi bir de e, mevcut durumdaki şu anda uçakların kokpitini e, pilotsuz hale getirmek imkansız. Ya uçaklarda çok ciddi modifikasyonlar yapmanız gerekecek ya da buna uygun yeni uçaklar üretmeniz gerekecek e, bu işin bir e, endüstriyel boyutu var bu üç temel emniyet insan algısı ve endüstriyel boyutu ile ilgili gereklilikler tamamlanırsa şu anda uçakların pilotuz uçması için hiçbir engel yok zaten e, bazı e, hava taksi çalışmaları var e, Birçoğu prototip hale geldi bazıları seri üretime bile başladı e, insansız e, tamamen otonom şekilde hareket eden şehirler arası şehir içindeki toplu taşıma amacıyla kullanılabilecek insansız hava araçları da e, çalışmalara başladı Hatta belli bir noktaya da geldi Dolayısıyla bunun yolcu uçağı versiyonuna getirmek bunu bir sonraki büyük ölçüye getirmemek için hiçbir neden yok ama bu saydığım üç temel nedenin e, ne zaman ortadan kaldırılabileceğine bağlı olarak uçakta ileride tabii ki pilotsuz uçacak ama bu 30 yıllık bir projeksiyon mu 50 yıllık bir projeksiyon mu bunu e, dediğim gibi bu emniyet e, operasyonel koşullar ve insan algısının e, değiştirilebilmesi meselesi belirleyecek güzel bir şekilde yine açıkladın ve konkorda ne oldu hep böyle artık yıllardır gelen hiç unutulmayan bir soru konkorda ne oldu ve aslında insanlar işte bu aya gitme muhabbeti gibi gittik niye bir daha gitmiyoruz. İşte ses hızını açtık niye şimdi açılmıyor? teknoloji daha ileride. Aynı sorulardan biri Concorde'da ne oldu? İnsanlar yeniden sesten hızlı seyahat edebilecekler mi? Concorde verimsiz bir uçak olduğu için, bir kaza yaptığı için, algısını, güvenli algısını kaybettiği için, çok gürültülü olduğu için ve bir şekilde insanların dünya genelinde çevresel algısını, çevresel hassasiyetlerinin artmasıyla ilgili olarak artık uçmuyor. Yani şöyle söyleyelim, Concorde ses hızını açtığı zaman arkasında sonik patlamalar yaratıyordu. Ve bu sonik patlamalar şehir merkezlerinin üzerinde olduğunda insanlarda bir kaygıya ve endişeye neden oluyordu. Dolayısıyla insanlar ve ülkeler bizim şehirlerimizin üzerinden geçerken ses hızını aşmasın diye talepte bulunmaya başladılar. Yani ses hızını aşan bir uçağın şehir merkezlerinin üzerinden geçerken ses hızını düşürmesi istenmeye başladı. Bu da bu uçağı zaten anlamsız hale getiriyordu. E, gürültüyle ilgili meseleleri vardı. Gürültü çünkü şehirlerde gürültü seviyelerinin belli seviyenin altına inmesi için yeni yönergeler getirildi. E, aynı şekilde e, çok hızlı uçtuğu için çok fazla yakıt sarfiyatı ve buna bağlı olarak çevresi, çevreye de çok fazla yakıt emisyonu, zararlı gaz emisyonu oluşturuyordu. Bu da çevre, insanların çevre bilinci ve çevre hassasiyetiyle çelişen bir durumdu. Ve bütün bunların üzerinde de ee, dediğim gibi ee, bir kaza yaptığı için o kaza Concorde olan güveni ve acaba bu uçak güvenli mi değil mi algısını olumsuz yönde etkiledi. Concorde'u hayatımızdan çıkaran en önemli sebepler bunlardı. Yeniden sesten hızlı seyahat edebilmek için yapılan projeler var ama bu projelerin de bu bahsettiğimiz sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor. Yani ses hızını açmak kolay ama bu kaygıları ve sorunları ortadan kaldıracak ses hızını açan bir uçak üretebilmek bu açıdan pek başarılamadı o günden sonra. Genellikle bir işleti üzerinde yapılan çalışmalar var. Yani ticari yolcu uçağı olarak sesten hızlı bir uçağa yakın gelecekte görmeyeceğiz ama... Bununla ilgili yapılan, e, iş ile ilgili yapılan projeler ve çalışmalar var. E, sanırım e, iş jetleriyle ilgili daha çok ses aşan uçaklarla gelecekte karşılaşacağız gibi görünüyor. Evet, güzel. Böylece hazırladığımız soruların sonuna geldik. Şimdi, e, cahillerin Google'la imtihanı dediğimiz bir bölümümüz var bizim. Üç tane soruyu Google'da en çok aratılan otomatik tamamlamadan alıyoruz. Burada soruların ne olacağını uzmanımız da bilmiyor ve tamamen o anda seçiliyor. Şimdi Google'a imtihanda 3 e, tane, yani 17. soruyu sorduk. 18, 19 ve 20. soru buradan gelecek. 18. soruda Google'a havacılık yazdık ve bizi bu şekilde tamamladı. Bunlardan hangisini cevaplamak istersin? Ona göre gidelim. Havacılık ve uzay mühendisliği diyelim. Hem belki bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımız vardır. Tamam. O zaman süren başladı. Havacılık ve uzay mühendisliği aslında sadece e, bizim ülkemizde değil, genel olarak dünyada havacılık ve uzay bilimleri birbirleriyle bağlantılı şekilde e, aynı kategori içerisinde değerlendiriliyor. E, çünkü işin uzay boyutu da havacılığın bir parçası. E, Türkiye'de de havacılık ve uzayla ilgili eğitim veren çok sayıda e, havacılık ve uzay ile ilgili eğitim veren kurumlar var. Kimisinde bu uçak mühendisliği olarak, kimisinde uzay mühendisliği olarak, kimisinde uçak uzay mühendisliği olarak, bazılarında da havacılık ve uzay mühendisliği olarak bölümler farklı şekillerde adlandırılıyor ama günün sonunda birbirine çok yakın müfredatlarda eğitimler alıyor bu insanlar ve iş bittiği yani okul bittiği zaman iş başvurusu yap, yapıldığı zaman birbirleriyle neredeyse hiçbir farkı olmayan müfredatlardan geçtikleri için aynı işe başvuran farklı bölüm isimlerine mezun olmuş ama birbirine yakın müfredatlarda eğitim almış insanlar olmuş oluyor. Türkiye'deki havacılık ve uzay sektörünün gelişimi belirli bir seviyede 2000'li yılların başlarından itibaren ama e, gelişimimiz özellikle son birkaç yıldır özellikle havacılık alanında biraz duraksama dönemine girdiği gibi görünüyor. Fakat bu esnada havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili eğitim programlarının hem sayısı hem de kontenjanları çok ciddi şekilde artmış durumda. E, dolayısıyla bu bölümlerin sayısı ve bölümlerden mezun olan arkadaşların yaratacağı bir enflasyon görünüyor önümüzdeki süreçlerde e, sektörün büyüme hızıyla. Bu programlardaki e, öğrenci sayısının büyüme hızı kesinlikle bir korelasyon göstermiyor. E, sektörümüz bu kadar insanı istihdam edebilecek e, oranda büyümüyor maalesef bu tabi negatif bir durum. Dolayısıyla bu bölümleri okumak isteyen arkadaşlar varsa ben daha inceleyip sık dokumalarını, daha sağlıklı değerlendirmeler yapmalarını tavsiye ediyorum çünkü e, önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde bu enflasyona da bağlı olarak. Sektörün hepsini kendi içerisine bünyesine katamadığı bir durum ortaya çıktığı zaman işsizlik problemiyle ülkemizdeki pek çok diğer alan gibi havacılıkta da işsizlik problemlerini yaşamaya başlayabiliriz gibi görünüyor. O yüzden tavsiye niteliğinde bir cevap olsun bu. İyi araştırın diyelim. Evet teşekkür ediyoruz. Buradan bir sonraki sorumuza geçelim. Ee, yine Google'a havacılık mühendisliği yazdığımızda aslında demin bahsettin ama bakalım öyle yazıldığında neler aratılmış? Buradan neyi cevaplamak istersin? Havacılık... E, <gülüyor> aslında biz bir öncekiyle çok benzer şeyler olduğunu fark ediyorum. Havacılık, mühendisliği, maaşları diyelim ve az önce söylediğim şeyleri e, e, istinaden birkaç farklı bir şey daha söylemeye çalışayım. Tamam, süper. Süreni başlatıyorum. Şimdi havacılık mühendisliği maaşı dediğimiz zaman geçmişte o sektörün büyüme hızının mezun olan insan sayısını karşılayabildiğiyle paralel olduğu süreçlerde maaşların daha iyi olduğu, insanların daha kolay iş bulabildiği bir sektörden bahsediyorduk. Ama bir önceki soruya verdiğin cevapla paralel olarak şunları söylemek lazım. Personel sayısı, yetişmiş insan sayısı, istihdam edilmeyi bekleyen insan sayısı arttıkça ve sektördeki büyüme oranları ve e, sektörün istihdam kapasitesi aynı kaldıkça ya da düştükçe ortaya ciddi bir enflasyon çıkıyor dememin sebebi oydu. Bu da tabii ki havacılık ve uzay mühendisliğiyle ilgili, uçak mühendisliğiyle ilgili eğitim alan insanların maaşlarına doğrudan yansıyor. Maalesef yansıyor ama negatif anlamda yansıyor. Dolayısıyla e, sektörde e, bundan 5 sene önce, 10 sene önce alınan maaşlar e, bugün alınamadığı gibi e, bundan 5 sene, 10 sene sonrasındaki süreçlerde de bugünkü maaşlar bile alınamayacağı ile birlikte Az önceki soruda da cevap verdiğim gibi insanların iş bulamadığı, kendilerini başka sektörlerde arayışlara soktukları bir tablo, bir karamsar tablo söz konusu. Bu anlamda yurt dışına belki yönelmek daha doğru olabilir. Yani bu maaş meselesi çok sorulduğu için burada da hazır görmüşken cevap vermek isterim. Tabii ki bir maaşı bir rakamsal olarak bir şey söylemek mümkün değil ama maaşların giderek düştüğü, o çok parlatılan havacılık sektöründe iyi para var denilen meselenin artık eskisi kadar olmadığı gelecekte ise Artık durumun çok başka bir noktaya geleceği gerçeğini göz ardı etmememiz lazım. Bu tip üniversite hazırlığında, bölüm hazırlığındaki, bölüm seçme telaşındaki arkadaşlarımıza bunlar gerçekten kulaklarına küpe olsun. Hangi bölümü, hangi üniversitede okumaları gerektiğini... Nasıl bir eğitim alacaklarını tercih yapmadan önce mutlaka iyi araştırsınlar ve bir şekilde etraftan duydukları o doğruluğu çok da kesin olmayan o havacılıkta iyi para var vesaire gibi klişelerin doğru olup olmadığını mutlaka araştırsınlar diyor. Zaten her meslekte de yani aslında söylediğin hem buna güzel hem de diğer meslekler için de iyi araştırılması gerekiyor ama... Bu mesleğin yani sektör içinden biri olarak verdiğin içgörüler güzeldi bence. Buradan da son sorumuza gelelim. Uçaklar yazdık bu sefer Google'a. Uçaklar deyince bakalım bizi nasıl tanımlamış? Sen buradan istediğin birini e, seçebilirsin. Uçakların yakıtı nedir diyelim. Az önce yakıt boşaltmadan bahsetmiştik ama çok da yakıtın ne olduğu ile ilgili de bir bilgi verirsek belki bütünleştirici olur. İstersen uçakların yakıtı nedir diyelim buradan. E, genelde arabalarda kullandığımız işte e, motorin ya da benzinli seçeneği gibi uçaklarında e, benzinli mi yoksa dizel mi olduğu ile ilgili bazı sorular da alıyoruz bazen ama uçakların yakıtı e, biraz daha tabii bunlardan farklı. Petrolün çok hafif damıtılmış, e, çok fazla işlem görmemiş bir hali olan Kerosen dediğimiz bir yakıtı var uçakların. Ee, jet A1 yakıtı olarak da geçer ama e, asıl ismi kerosendir. Neden kerosen tercih ediliyor derseniz donma noktası çok düşük. Yani operasyon yapı yapıldığı yükseklikte uçakların eksi 55-60'lar olduğunu söylemiştik. Buraların bile üzerinde donma noktası var. Yani donma noktası çok düşük. Kaynama noktası ise çok yüksek. Tutuşma sıcaklığı çok yüksek olan bir değerde kerosenin değerleri. Dolayısıyla herhangi bir kaza, acil durum durumunda ateşle temas ettiğinde hemen patlayıp da ortaya daha karamsar ve sıkıntılı tabloları, Çıkmasın diye tutuşma sıcaklığı yüksek, donma sıcaklığının olabildiğince düşük olması gibi bir iki temel özelliğe sahip kerosen. Dolayısıyla uçaklarda yakıt olarak kerosen tercih ediliyor. Bunu şu genelde eski nesil bizim annelerimiz babalarımız ve daha önceki nesil gaz lambasında kullandığımız yakıtlarda buna uçak yakıtı derlermiş eskiden. Gerçekten de öyle o eski nesil gaz lambalarında yakıt olarak kullanılan. O lambaların aydınlatmasını sağlayan yakıt da akatan kerosenle e, aynı oluyor. Dolayısıyla e, gaz gaz lambalarındaki yakıtımızın uçak yakıtlarıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kerosen jet A1 yakıtı. Hiç öyle gelmiyor ya. Hiç böyle hani kuvvetli bir şey gibi ekliyorsunuz. Aslında e, onu, so onu söyleyecektim. Çok fazla işlemden geçmediği için aslında çok kalitesiz. E, ne bileyim böyle hani çok da işlemden geçmemiş çok sıradan bir şey aslında. Ama işte o e, aradığımız özellikleri sağlaması nedeniyle de tercih sebebi haline geliyor. Tabii daha bütün da iyi bu sebeple... aslında üretilmesi tabii, kolay aslında. Tabii bütün bu sebepler de aslında o çevresel e, zafiyetlerin de artmasına neden oluyor. Yani bu kadar az işlemden geçtiği için bu sefer de e, zararlı gaz emisyonları çok yüksek maalesef. Çevreye de daha fazla zarar veriyor. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz e, Muhammed. Biraz hem de seni soluklandıralım araya gireyim. Güzel çok güzel 20 soruyu arka arkaya cevapladık e, işte sürelerimizi aşmadan. Hemen bir skorborda bir daha bir e, bakmak istiyorum, göstermek istiyorum buradan. Şöyle 20 soruyu cevapladık. Hiçbirinde süre aşmadık. Görsel olarak ben bir Concorde senin adına kullandım, evet, hani var evet zaten, evet. bir hakkı daha var dedim, kullanayım dedim. Terimlerden de iki tane e, Terim, Jetstream'e ve Spike'a kullandık. Onları zaten kendi içinde hep açıkladın sen. E, diğerlerinde hani özel isimler vardı, onları Terim olarak saymak istemedim. Beyazsa IQ yani zaten söyledim. Ama onun dışında havacılık gibi bir alanı, çok az Terim kullanarak 20 soruyu da e, cevapladım. Nasıl hissediyorsun, yorgunluk var mı? Ee, kesinlikle yorgunluk var. Biraz böyle o zamanla yarışma meselesi e, dediğim gibi her birisini çok daha uzun soluklu anlatmak e, isterken bunu kısaltabilmek gerçekten zor ama e, çok keyifli geçti benim için de. Hatta yani her soru 2 dakikaysa yaklaşık bu da 40-50 dakikadır yayında olduğumuzu gösteriyor sanırım ama sanki birkaç dakika önce başlamış kadar da aynı zamanda çok hızlı geçti. E, bence çok keyifliydi bilmiyorum umarım izleyenler de aynı şekilde keyif alıyordur ya da alacaktır. Süper bana da öyle geldi. Yani uzun gibi gelmedi. Bir de insan sevdiği işten, bildiği işten konuşunca böyle oluyor. Peki o zaman tadı damağında kalanlar için şöyle kapatıyoruz biz her zaman. Mitkran adını verdiğimiz bonus bir bölümümüz var. Ta toplumdaki, halk arasındaki bu efsaneleri, doğru bilinen yanlışları kırmak, onları düzeltmek adına Mitkran dediğimiz bir bölüm var. Burada şu şekilde hızlı hızlı tam bütün 10 tane cümlemiz var, yargı var yani mit var aslında, efsane var. Ben bunları ekrana getireceğim. Ve söyleyeceğim sana bunları sen de evet veya hayır diye kısaca bunları mitleri kıra kıra ilerleyeceğiz. İki dakika süremiz var. Hazır mısın? Hazır. Başlayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Birinci mitimiz geliyor. Uçaklar rüzgara karşı kalkıp inerler. Doğru. Rüzgara karşı inmezlerse Pegasus'un şu yaşadığı kaza gibi kaza yaparlar. Arkadan olmasını değil önden olmasını isteriz. Yani doğru. Evet. Pilotlar otomatiği alıp dinleniyorlar. Doğru. Çok uzun bir süre autopilot kullanır. Uçaklarda radyasyon var. Doğru, çok doğru. Özellikle pilotlar için çok daha tehlikeli. Uçak mühendisleri uçağı kullanabilir. Tamamen yalan. Cep telefonunu kapatmamak uçağı düşürür. Kesinlikle bilgi yok. Düşürmez diyemeyiz ama düşür de diyemiyoruz. Bununla ilgili bir e, net bir e, bilgi yok. E, düşürdüğüne dair e, araştırma yapılan bazı kazalar var ama kesinleşmedi. Ama kesinlikle düşürmez de diyemeyiz. O yüzden kapatmak, e, o emniyetimiz aynı kül tablası meselesinde olduğu gibi kapatmak daha doğru. Evet. Uçaklar geri gidemez. Teorik olarak da gider, pratik olarak da gider ama geri gitmesi tercih edilmez. Çünkü geri giderken etrafındaki nesnelere zarar verebilir. E, o güçle çalışması pek işimize yarayan bir şey değil. Gidebilir ama gitmez. Uçaklar havada çarpışabilir. Hayır çarpışmaz. İçinde çarpışma önleyici sistemler var. Ee, bu e, olağanüstü e, eskiden yaşanmış bazı kazalardan sonra yine geliştirilen sistemler nedeniyle şu anda çarpışmaz. Yakıtlar kanattadır. Evet, yakıtlar kanatta. Kanadın orta tankı ve e, aynı zamanda kenarda oluşan başka tanklar var. Dolayısıyla yakıt tanktadır. Yani ta e, pardon, yakıt kanatlarının içerisindeki yakıt tanklarındadır. Evet, uçuşta sıkıntı varsa kabin görevlisinin yüzüne bak. Bazen doğru, bazen yanlış. Onlar farkında olmayabilir bazen durumların. Ama e, genellikle e, buna güvenmemek lazım. E, biraz da profesyonellikleri gereği yansıtmamaları da gerekiyor zaten. Evet, onu eğer battı mı? Henüz değil. Henüz değil diyelim ve böylece de tamamlayalım. Evet Muhammed çok teşekkür ediyorum. Ee, bizle teşekkür ediyorum. beraber çok oldun. Keyifliydi. Çok keyifliydi. Ee, umarım sen de keyif almışsındır. Biraz yorduk seni ama güzel oldu. Ee, keyifli bir yorgunluk oldu. Çok keyif aldım. Tabii böyle farklı e, konseptlerde veya farklı formatlarda açıklamak daha doğru. Çünkü genellikle diğer formatlarda birbirine benzer şeyler işte, e, anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu tip işin içerisine renklendirici detaylar girdiği zaman hem e, izleyen için daha keyifli hem de e, konuk olan kişi için daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Formatın için ayrıca öncelikle tebrik ederim. Genel olarak çalışmalarını zaten takip ediyorum. Bundan sonrasındaki çalışmaların için de başarılar diliyorum. Konuk ettiğin için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz kırmayıp geldiğin için. Arkadaşlar yorumlara yazın. Birlikte daha çok içeriklerimiz olabilir. Özellikle Twitch için planlarımız var. Ama istiyor musunuz istemiyorsunuz Nasıl istersiniz havacılıkla ilgili içerikler? Aşağıya bize yorumlara bildirin, fikir verin. Mesela bizim aklımıza şey geldi. Bir uçuş simülasyonu yapsak, birlikte uçsak hani bir simülatörcü bir e, havacılık mühendisi gibi bir fikirlerimiz geldi. Farklı farklı var. Siz de yazın aşağıya. Ona göre biz de size duyuralım. Takipte kalırsanız zaten e, haberiniz olur. Kendinize çok iyi bakın. Bilimle kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.